Boşlukları doldurarak eşitliği tamamlamamız istenmiş. 86,93 eşittir 5 onluk artı boşluk yani soru işareti birlik artı 9 onda birlik artı 3 yüzde birlik. 86,93 sayısındaki değerleri nasıl yeniden gruplayabileceğimizi, eşitliğin sağ tarafındaki değerlere nasıl yaklaşabileceğimizi bir düşünelim. 86,93 sayısındaki 8 onlar basamağında bulunuyor. Yani bu 8, 8 tane 10 temsil ediyor. Bunu 80 olarak yazabilirim. Birler basamağındaki 6'yı 6 olarak yazabilirim. 9 onda birler basamağında, yani 9 tane onda birlik demek. Bunu da artı 9 bölü 10 olarak yazabilirim. Ve 86.93'teki 3 yüzde birler basamağında bulunuyor. 3 tane yüzde birliği temsil ediyor. O zaman bunu da 3 bölü 100 olarak yazabilirim. Eşitliğin sol tarafındaki sayıyı açarak yazdım. Şimdi eşitliğin sağ tarafındakileri de tekrar yazalım. Bu tarafta, sağ tarafta 5 tane onluk var. Onlukları yine kırmızıyla yazayım. Artı Boşluk birlik dedik. Soru işareti. Burası doldurmamız gereken yer. Artı 9 onda birlik. Bunu da 9 bölü 10 olarak yazalım. Artı 3 yüzde birlik. Bunu da 3 bölü 100 olarak yazabiliriz. Eşitliğin sağ tarafının sol tarafla eşit olmasını sağlamalıyız. Bunu yapmak için sadece bu boş alanı dolduracağız. Eşitliğin her iki tarafında da 3 bölü 100 var. Eşitliğin her iki tarafında yine 9 bölü 10 var. Eşitliğin sağ tarafı ile sol tarafı arasında farklı olan sayılara bakalım. Sol tarafta 80 artı 6 var. Sağ tarafta ise 50 artı boşluk var. 80 artı 6 eşittir 86. Peki, 86'ya ulaşmak için 50'ye kaç eklemeliyim? 36 eklemeliyim, değil mi? Şimdi eşitleyin, her iki yanı birbirine eşit oldu. 80 artı 6 eşittir 86, 50 artı 36 yine eşittir 86. Burada 9 bölü 10 var, burada da 9 bölü 10 var, burada 3 bölü 100 var, bu tarafta da yine 3 bölü 100 var, Peki buradaki 36, 36 tane birliği mi temsil ediyor? Evet, 36 tane birlik. Bunu 36 çarpı 1 olarak düşünebilirsiniz. O halde buradaki boşluğu 36 yazarak doldurmalıyız. Eşitliğin sağ veya sol tarafını toplarsanız 86,93 sayısına ulaşacaksınız. Şimdi neler yaptığımızı özetleyelim. Buradaki 8 ve 5'i karşılaştırdık. Onlar basamağından 3 aldık. Onlar basamağından 3 almak, 3 tane onluk yani 30 almak anlamına geliyor. Onlar basamağından 30 aldık ve bunu birler basamağına verdik. 86 vardı, buradan 30'u aldık ve bu 30'u birler basamağına verdik. Birler basamağında 36 tane birlik oldu.